Merhaba arkadaşlar Bugün ev telefonumu Sabit hattımı Kapatmak için başvuruda bulunacağım Ve devlet üzerinde Fes işlemi gerçekleştirmek için sizlere beraber yapalım Nasıl yapıldığını siz de görün ve yapmak isteyenler Öğrensin Bilmeyenler için diyorum tabi ki Şimdi ne yapalım masaüstü Yapalım yoksa olmuyor Masaüstüne geçiş yapıyorsunuz tabi webten girin normal girmeyin yani o indirilen programlardan buradan 3 tık, noktayı tıklıyoruz sağ üst köşeden burada ne çıkıyor masaüstü yaptı bak gördüğünüz gibi masaüstüne alındı şimdi burada sağda e-devlete giriş tıkladım ve böyle bir ekran karşınıza gelecek buradan direkt giriş yapmıyoruz sadece kimlik numaramızla şifremizle burada üstte yazıyor e-devlet şifresi mobil imza imza TC kimlik kartı, internet bankacılığı bunları biriyle yapabilirsiniz en kolayı benim için şu anda internet bankacılığı Umarım sizde bildiğiniz biriyle yapıp böyle daha güzel internet bankacılığına tıkladığımda böyle bankaların listesi geliyor hangi bankayla çalışıyorsanız onunla yapacaksınız korkmayın bu banka ile giriş yaptığınızda herhangi bir sorun yaşamayacaksınız. Yani bu sizin garanti almak konusunda yapıyor herhalde. Ben burada Ziraat Bankası ile giriş yapacağım. Ben giriş yaptıktan sonra tekrar size döneceğim. Evet giriş onayı geldi. Hemen de gitti ne tez geldi ne tez gitti ya. Demin ki. Arkadaşlar ona yetişemedim. Dur bakalım. SMS onayı evet SMS onayı geldi. 9.29 9.29 Tekrar bakalım. 9.29 9.153 Evet. Giriş yapalım. Burada tekrar bir doğrulama kodu. Ya, yazma şöyle ya. Evet. Harfa göre büyük küçük duyarlılığına uyunuz. Doğrulayın. Evet arkadaşlar. Şu anda giriş yaptık. Burada önemli olan ne? Önemli olan şu anda burada kurumlar var. Hizmetler var. Firmalar. Biz firmalar tıklıyoruz. Burada elektrik, doğalgaz, su, kanalizasyon, telekomünikasyon, mobil hat diğer bilmem nere. Ben şu anda telekomünikasyona tıklıyorum. Buradan hangisini sonlandıracaksanız ona gireceksiniz. Mesela burada. Ben burada Türk Telekom'a gireceğim. Evet. Türk Telekom'da şu anda karşıma ne çekti bakalım. Evet. Burada yazıyor şu anda. Abonelik Fesih başvurusu. Evet. Tıklıyoruz. Evet. Geldi. Burada gördüğünüz gibi numaram ve her şey çıktı. Burada yeni fesif başvuru. Ben önceden yaptırdım. Yani onu iptal ettiler. İstemedim. Tekrar devam etsin diye. Şu anda yeni başvuru yapacağım. Beraber yapacağız. Neler istediğini şimdi söyleyecek bize. Evet, çok yavaş. Evet, geldi. Evet, yapıyoruz. Sesli başvuru yap. Şu anda burada her şeyi okuyacaksınız. Ona göre ben normalde sabit telefon hizmeti aboneliği iptal halinde başka bir işletmede Almakta olduğunu internet erişim hizmetinin en fazla 60 günlük köprü statüsüne geçilecektir. Köprü statüsü sürecinde cama bedeli hususu internet erişim hizmeti iptali ve yalın edisel hizmetinden geçiş konularında işletmeciniz ile görüşmeniz gerekmektedir. Benim internet de var ya telefonla bağlamışsa ben orayı anlamadım ama ben kabul ediyorum. Devam etmemiz lazım. İşi zora koşuyorlar sanki. Burada ne yazıyor? TC kimlik kartımla devam edeceğim buraya. Seri numarası benim burada çıktıydı zaten. Evet, devam et. Kimliğinizin seri numarası kimliğinin. Burada bize ne diyor? Fesih süreçsince işleminizin ihtiyaç duyması halinde tarafımızla irtibata geçebilmek için bir numara istiyor bizden. Kendi numaramı vereyim. Evet burada da adresimi vereyim. O değil. Evet bunu da yazdıktan sonra devam edelim. Hmm, evet burada ne diyor? Fesif başvuru nedenin ee, şu anda Fesif başvuru adres değişikliği sebebiyle mi yapıyorsunuz? Ben hayır işaretledim. Fesif başvurusu gerekçesi ne diyor size soruyor. Ne yazabiliriz? Burada ne işaretleyebiliriz? Evet, cep telefonu tercih etmez. Yani cep telefon çok zaten ev telefon boş. Devam et. Evet, en önemli yer burası. Ne diyor musunuz? Evet, şu anda şurayı biraz büyüteyim. Siz de görün. Abonelik felsiz başvurunuzun geçeri olabilmesi için imzalı felsiz başvurusu belgesi fotoğrafını veya tarayıcıya geçirilmiş şekilde isteme, sisteme yüklemeniz gerekmektedir. Örnek felsiz başvurusu inceleyiniz. Bak, örnek şu. Evet arkadaşlar böyle bir kağıda isminizi o görülen yazılara yazıyorsunuz. isminizi, soy isminizi o günkü tarihi atıyorsunuz. Kendi imzanızı ondan sonra zaten kaydedin e, telefonla direkt galeriye düşüyor. Galeriden zaten dosya tıkladığınızda direkt alıyor. İçeride aktarıyor. O şekil bitiyor. Bu şekilde. Yani fazla bir şey yok. Kanalıma abone olmayı yorum yapmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalınız. Bugünlük bu kadar.